Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar Temmuz ayının konu başlıklarına bir bakalım Öncelikle Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda ardından Aslan burcunda ilerleyecek Oğlak burcunda Dolunay var Aslan burcunda bir yeni ay var Mars bu ay itibariyle boğa burcunda ilerlemeye başlıyor Evet şimdi detaylara bakalım Güneş 23'üne kadar yengeç burcunda parlayacak 28 Haziran'da doğan yengeç yeni ayının etkileriyle aslında Temmuz'a başlıyoruz ee, ayın ilk yarısı içerisinde de bunlar devam edecek ve Merkür çok hızlı bu ay 5 Temmuz itibariyle İkizlerden ayrılıp hızlı bir şekilde yengeç burcuna geçiyor ve sizin için 6. ev konuları öne çıkıyor. Bu ay meşgul olacağınız bir ay. Yani 6. ev günlük hayatınızdaki rutinler demek. Yani işler var. yani Mesleki konularda olabilir, evde işler olabilir, biraz angarya işleri olabilir. Bunlarla çok fazla uğraşacağınız bir ay. Sağlığınız, genel günlük hayatınızın detayları, beslenmeniz, diyetiniz, işte yaşadığınız ortamların düzenlenmesi, iyileştirilmesi işle ilgili planlamalar çalışmalar Hani bu ay meşgul olacağınız bir ay enerjinizi buraları daha fazla harcıyorsunuz ve Mars 5 Temmuz itibariyle boğa burcuna geçecek dördüncü evinize geçecek yine özel yaşam özel alanlarınızı eviniz demek demek ki evde işler var bir tadilat olabilir bir dekorasyon işiniz olabilir veya toprak işleriyle ilgileniyorsunuz evde çalışıyorsunuz evde işler var aileniz veya yakınlarınızla ilgili bazı faaliyetler olabilir ailevi konular olabilir hani buralarda enerji harcıyor olabilirsiniz sevgili kovalar ve ayın 13'ünde Oğlak burcunda bir dolunay var 12. evinizde meydana gelecek bu dolunay lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız herkes aynı şekilde etkilenmiyor önce burçlarımız daha çok etkileniyor özellikle 21 derece ve yakınlarında Öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa Evet siz de etkiler alabilirsiniz 12. evinizdeki Dolunay biraz daha ruhsal konular daha geri planda olan konularla ilgili çok da sizin Hani fark etmediğiniz ya da çok fazla kontrolünüzde olmayan konularla ilgili örneğin iş hayatınız mesleğinizle ilgili çalıştığınız sektörde bazı gelişmeler olabilir bunun size yansımaları olabilir bununla birlikte işte gizli konular bir daha hani bilmediğiniz bir şeyden açığa çıkması olabilir bazı sırların açığa çıkması onları öğrenmeniz mümkün sağlığınızla da ilgili olabilir. Hani böyle bir hastalığın ortaya çıkması, işte bunun tedavisi ve şifalanması ile ilgili bazı programlarınız olabilir. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için iyi bir dönem. Çünkü dolunaylar farkındalık dönemleridir. Üstelik Pürito ile da birleşiyor. Bir şeydir hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Belki de bu gereksiz yere uğraştığınız, sizi yoran, çok da gerekli olmayan bir aktivite olabilir. Hani işle ilgili bazı belki gereksiz durumlar olabilir. Ya da sağlığınızla ilgili alışkanlıklar olabilir. Yani bunları çıkarmak gerekiyor hayatınızdan. değiştirmek, dönüştürmek gerekiyor. Kişisel güvenliğinize, ev yuva alanlarınıza biraz dikkat edin. Güvenmediğiniz ortamlarda çok bulunmamaya çalışın. Çünkü 12. ev gizli düşmanlıklar getirebilir. Yani koş, yani evde mesela işte hırsızlık gibi durumlar, falan. yani ya da iş ortamınızda rakipler, rakiplerden gelebilecek bazı. E, zararlı durumlar güvensiz koşullar getirebilir bunlara dikkat etmekte fayda var ve ayın 17'si 18'i e, Güneş Merkür Yengeç burcunda birleşiyorlar balık burcundaki Neptün de güzel bir açıları var bu birkaç gün iş hayatınızda mesleki konularda parasal kazançlarımızla ilgili konularda bazı yardımlar destekler getirebilir sağlıkla da ilgili hassasiyetleriniz varsa bunların da şifalanması için yardımlar getirebilir günlük hayatınızda çok yoğun bir işiniz iş temponuz var ihtiyaç hissettiğiniz hani size yardımcı olabilecek kişileri arıyorsanız evet bazı bu tarz yardımları hem maddi hem manevi anlamda yine ayın 17'si 18 gibi bulma ihtimaliniz daha güçlü görünüyor sevgili kovalar 19 Temmuz itibariyle Merkür Aslan'a geçecek 23 Temmuz'da güneş Aslan'a geçiyor karşıt burcunuza geçiyor ilişki evinize geçiyor Tabii ki ilişki alanınız daha fazla parlamaya başlayacak karşınızdaki kişilerde daha fazla dikkatinizi çekecek yani eşinizle ilgili partnerinizle ilgili konular sizin için önemli hale gelecek ve yine ayın 28'inde 5 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak her yeni ay yeni olasılıkları gündeme getirir bu yeni ayda sizin için yılın en önemli yeni aylarından birisi bu yeni ayı takip eden önümüzdeki Ağustos ayı ortalarında burcunuzda, kova burcunda bir dolunay olacak çünkü. Şimdi bu yeni ay özellikle tüm kova burçlarımızı etkiliyor ama 5 derece ve yakınlarında olanları daha fazla etkileyecek. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse çok daha güçlü etkiler Alabilirsiniz. İlişkilerle ilgili yeni kararlar var, yeni tanışmalar var olabilir, yeni teklifler alabilirsiniz, evlilik kararları olabilir, ee, belki işbirlikleri olabilir ya da eşiniz evliyseniz eşinizin bazı önemli kararları var hayatında. Bunlar söz konusu olabilir ee, ve olasılıklar Ağustos ayı ortalarına kadar da kendini gösterebilir. Ayın 26'sı, 27'si gibi e, Boğa burcundaki Mars'ın Aslan burcundaki Merkür ile oluşturacağı kare açı sizin için biraz zor dayıcı olabilir. Sabit burçlarımız etkileniyor çünkü sevgili kovalar. Stres oluşabilir, iletişimlerde sıkıntılar olabilir. Eşinizle kavga etmeyin, i̇şte aile üyeleriyle tartışmalar olabilir veya eşinizle aileniz arasında gerilimler olabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. İnatlaşmamak gerekiyor. Gereksiz böyle egosal tartışmalardan uzak durmakta fayda var. Yine ayın son günlerinde 28-29'undan sonra özellikle e, Uranüs'ün de Mars'la birleşme doğru birleşimde olması. Çünkü Mars ilerliyor ve e doğru ilerliyor. Ay düğümleri de burada biliyorsunuz. Boğada ve Akrep'te. Tutulmalar da bu aksda. Dolayısıyla Mars tutulma aksını da tetikleyecek. Ayın son günleri hatta Ağustos'un ilk günlerinde ev yuva alanları ile ilgili konular, aile büyüklerinizle ilgili konularda bazı böyle sürpriz, işte beklenmedik ani gelişmeler olabilir. Olumlu da olabilir bunlar. Hani siz biraz zorlayacak olumsuz stresler de olabilir. E, mümkün olduğunca hani kendi iradeniz dışında oluşabilecek şartlara uyum göstermek gerekiyor. Daha esnek olmak gerekiyor.